Her sineklilin okuması gereken iki kitap. İki... Tabii ki şaka yapıyorum. Amacımız clickbait değil, her sinefilin okuması gerektiğini düşündüğüm, en azından bu kanalın kurulmasına sebep oldu diyebileceğim iki kitabı bugün sizinle paylaşacağım. Sinema ve filmler üzerine düşünmeyi seven, kafa yormayı seven, onları daha iyi anlamayı seven, izleyenlerin ilk başta göremediği belki daha derin okumalarla görebileceği şeyleri fark etmeyi sevenler için her sinefilin okumasını tavsiye edeceğim iki kitap. Şimdi söyleyebiliriz. Bir, kitap bir. Önere bir, tav 1. Halen 10 bin abone olamadık. Neredesiniz? Niye abone olmuyorsunuz? İzleyenlerin yüzdesinden fazlası abone değilmiş. En kısa zamanda desteğinizi bekliyorum. Aynı zamanda beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Kendi okuduğunuz ve sevdiğiniz sinema kitaplarında yorumlara yazmayı unutmayın ve şimdi videoya dönüyoruz. Bu kitabı ilk okuduğumda 5-6 yıldır profesyonel olarak kurgu yapıyordum ve kafayı taktığım her işte olduğu gibi tüm detayını öğreneyim, her şeyini öğreneyim diye uğraşıyordum. Bu dönem bilmiyordum tabii ki ama zirveden başlamışım çünkü bu kitabı okuduktan sonra çok daha fazla da kurgu üzerine kitap okuma ihtiyacı hissetmedim. O da Walter Mürsch'ün Göz Kırparken kitabı. <gülüyor> Bilmeyenler için yani Murşu da bilmiyorsanız <gülüyor> ne diyeyim falan diyormuşum yani adını bilmiyor olabilirsiniz ama Baba serisinden tutun, Jarhead'ler, Apocalypse Now'lar, Touch of Evil, Yetenekli Bay Ripley ya, çok çok çok büyük işlerde çalışmış. İngiliz hasta sinema tarihinde ilk dijital kurgu yarı yarıya da olsa İngiliz hasta oturmuş ve ekibi tarafından yapılmıştı. Çok büyük bir kurgucu daha sonra yönetmenlik de yaptı. Halen de hayatta büyük bir deha. Bu kitap aslında onun Avustralya'da bir seminerde verdiği sunumun yazı ya dökülmüş hali. Zaten başına oturursanız 2-3 saat içinde okuyabileceğiniz bir kitap. Ve Walter Mürş'ün meşhur kesmenin altı kuralı da bu seminerde yer alıyor. Ama tabii ki onlar ne olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü onlarla ilgili ayrı bir video yapacağız. Ancak Mürş burada sadece kurgudan bahsetmiyor. Sadece kurgu yapmaktan değil, sinemanın hayatla nasıl bağdaştığından, kitabın adının göz kırpma olma sebebini, kesmeyi göz kırpmaya denk düşürmesi, bütün bunların psikolojik analizlerini yapması, seyircini nasıl algıladığını düşünmesi inanılmaz derin bir bakış atıyor sinemaya. Gerçekten sinemaya ve özellikle kurguya bakışınızı değiştirecek. Harika bir kitap. Şimdi buradan bir de alıntı okuyalım. Eğer en azla en fazlaya ulaşın diyorsam azın ne kadar olduğunu bilmenin bir yolu var mı? Bu durumda şu saçma sonuca varmak mümkün mü? Hiç kesmeyelim mi? Şimdi ilk sorunumuza döndük. Film pratik nedenlerle kesilir ve kesmek Gerçekliğin bu ani kırılması kendi başına etkili bir araç olabilir. O halde mümkün olan en az sayıda kesme yapmak gerekiyorsa ne zaman kesmelisiniz? Bu kesmeyi iyi yapan nedir? Çok teknik ve kurgu bazlı bir bakış açısı gibi görünse de kitabı okuduğunuzda bunun aslında ne kadar duygusal bir şey olduğunu görebiliyorsunuz. Hatta kesmenin altı kuralının ilkini söyleyeyim size. Sahnedeki duygu diyormüşte duygu yerine gelmeden başka bir şeye bakmayız diyor. İşte genç eylemin, toy eylemin, hayata ve sinemaya tüm bakışını değiştiren, zaman zaman hayatında da kullanacağı öğütler almasını sağlayan o müthiş kitaba geliyoruz. Hitchcock Truffaut. Bu kitabı anlatırken nereden başlayacağımı, nasıl başlayacağımı, neresini alıntılayacağımı hiç bilmiyorum. O dönemlerde Hollywood şu an bildiğiniz Hollywood gibi değil. Yapımda dağıtımda her şey stüdyolara ait. Ve yönetmenler aslında sadece seti yöneten inşaatlardaki mühendisler gibi düşünün. Sadece seti yöneten kişiler kurguya girmiyorlar, öncesinde yoklar. Böyle bir dönemde oyuncular stüdyolara bağlı. Mesela işte 5 filmlik kontrat yapıyor, 10 filmlik kontrat yapıyor ve sadece o stüdyonun filmlerinde oynayabiliyor vesaire böyle. Tamamen stüdyoların hegemonyasında olan bir dönemde Hitchcock diye bir manyak, bir deli, bir dahi çıkıyor. Ve öyle filmler yönetiyor ki sette o kurguya almadan filmlerini kurgulayamıyorlar. Biz bu kadrajı bağlayamadık. Gel ne yaptın? Bize anlat da bağlayalım diye mecburen koku kurguya sokmaya başlıyorlar. Yani örneğin mesela bir kadrajda sadece kadrajın seksenli bir fincan kaplıyor. Bu e, günümüzde bile bazen abes kaçabiliyor ama o dönemde hiç anlaşılamıyor ve onu stüdyolara çağırmaya başlıyorlar. Bu dönemde Hitchcock Amerika'da da çok meşhur değil. Kariyerinin ilk başlarında. Ta ki Fransa'dan yine manyak, deli gözlemci bir deha François Truffaut gelip onunla 8 gün süren röportajlar yapıp bu kitabı çıkarana kadar. Gerçi bu kitap çıktığında artık Hitchcock da biraz meşhurlaşmıştı ama da Fransız yeni dalgasının 3-5 önemli isminden birisi ve burada neden onun da deli bir manyak bir dahi olduğunu çok daha iyi anlayabiliyoruz. Hitchcock'un kariyerinin başından 1962'ye kadar olan dönemdeki her filmi üzerine tek tek konuşuyorlar ve öyle nüanslardan, öyle bakış açılarından bahsediliyor ki bu kitapta bir yönetmen ne yaparı, yönetmenin işi nediri, bir yönetmenin normalde yaptığı şeyin 10 katını yapan Hitchcock dinleyerek, Truffaut'un yorumlarıyla birlikte dinleyerek inanılmaz bakış açıları kazanıyoruz. Müthiş müthiş müthiş bir kitap ve tüm bunları Truffaut'un sorularıyla ortaya çıkarıyoruz. Bu kitaptan sadece tek bir alıntı sunmak imkansız. Yani aradım hangisini sunayım diye ama sonunda bir tanesini zar zor seçebildim. Çok da basit bir alıntı seçtim. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Sabator filmi için konuştuğu bu alıntı da şunu söylüyor. Eninde sonunda dönüp anlıyorsunuz ki diyor ne kadar fazla fikriniz olursa olsun ve bunlar ne kadar iyi fikirler olursa olsun tek başına iyi bir film oluşturmaya yetmez. Bütünün şeklini hiçbir zaman unutmadan devamlı onu destekleyecek şekilde bu fikirlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Sabatör filminin senaryosunu yetersiz bulduğunu anlatırken bu alıntıyı söylüyor. Büyük büyük büyük dehalar. Kitabın Türkçe baskısı ben ilk aldığımda da yoktu. Şu an sizler için tekrar baktım halen yok. Çok uzun yıllardır basılmıyor. Ancak 2015'te kitap bir belgesele dönüştürüldü. Hem bu söyleşilerden kısımlar var hem de günümüzün çok ünlü yönetmenlerinin de Hitchcock ve Trufo ile ilgili yorumlarının yer aldığı bayağı başarılı bulunan yine aynı isimde bir belgeseli var. Bunu bulamayanlar, İngilizcesini okuyamayanlar en azından o filmi mutlaka izlesinler. Her sine filmini okuması gereken iki kitap dedik ama sinemanın teknik yanıyla ilgilenen için çok kısa iki kitap daha söyleyeceğim. Sinemanın 5C'si diye çevrilmiş olsa da orijinal adı Sinematografinin 5C'si. Onun daha modern halini okumak isterseniz de Lane Brown'un Kroma Uygulama kitabı çok net söylüyorum. Sinema 101'in ilk 8 videosu falan direkt bu kitabın ilk 5 bölümündeki konuların video formatında anlatımı açıkçası. Bu kitaplara da bakabilirsiniz. Sizlerin kesinlikle okumalısınız diyeceğiniz kitapları yorumlara yazmayı unutmayın. Bu kitapları okuduysanız onlarla ilgili düşündüklerinizi de yazın. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor>